Sanal sayı birimi hakkında, sanal sayılar hakkında artık biraz daha bilgi sahibi olduğumuza göre daha karmaşık olan bu tür ifadelere geçebiliriz. 2 artı 3i, artı 7i kare, artı 5i küp, artı 9i üzeri 4. İsterseniz videoyu burada duraklatıp ifadeyi kendi başınıza sadeleştirmeyi deneyin. Burada gördüğünüz ifadede i'nin çeşitli kuvvetleri var. Bunu i üzeri 1 olarak düşünebilirsiniz. Burada i kare var. i karenin de tanım itibariyle eksi 1'e eşit olduğunu biliyoruz. Sonra i üzeri 3 geliyor. i üzeri 3 de i küp de i çarpı buna eşit. Yani eksi i'ye. Sanal sayı birimiyle ilk tanıştığımızda bunları öğrenmiştik ama tekrar etmekten zarar gelmez. Bir hatırlayalım. i üzeri 4 de bunun i ile çarpımına eşit. Yani i üzeri 3'e eşit olan eksi 1 çarpı i'nin bir kez daha i ile çarpımına eşit. i çarpı i eksi 1 olduğuna göre bu ifade eksi 1 çarpı eksi 1'e yani 1'e eşit olur. O halde tüm ifadeyi tüm ifadeyi şu şekilde yeniden yazabiliriz. 2 artı 3 i i kare eksi 1 olduğuna göre 7 i kare yerine 7 çarpı eksi 1 diyebiliriz. Yani 2 artı 3i, eksi 7, i küp eksi i'ye eşitti. O halde 5i küp terimle eksi 5i olarak yazabiliriz. Ve son olarak, i üzeri 4, 1'e eşitti. O halde bu terim buraya 9 olarak geçer. Şimdi bu ifadeyi daha fazla nasıl sadeleştirebiliriz? Sanal olmayan birkaç terimimiz var. Bunlar reel sayılar. Mesela buradaki 2, bir reel sayı. Eksi 7, yine aynı şekilde reel bir sayı ve 9 yine reel bir sayı. Bunları birbiriyle toplayabiliriz. 2 artı eksi 7 eksi 5 eder. Eksi 5 artı 9da 4'e eşit. Demek ki reel sayıların toplamı 4'müş. Geriye kaldı sanal sayılar. 3 i eksi 5 i, ne demek, elimizde bir şeyden 3 tane varsa ve o şeyden, aynı şeyden 5 tane çıkarırsak, geriye o şeyden eksi 2 tane kalır, değil mi? Şöyle de düşünebiliriz, katsayıların farkı, yani 3 eksi 5 eksi 2 eşit. Yani 3i eksi 5i eşittir eksi 2i. Peki bunu daha fazla sadeleştirmek mümkün mü? Değil. Sıradaki ise bir reel sayı, 4. Eksi 2i ise sanal bir sayı. Şimdi 4 eksi -2i, 2i'yi yani tüm bu ifadeyi tek bir sayı olarak düşünebiliriz. Bu bir reel bir de sanal kısmı olan tek bir sayı. Ve bunun gibi sayılara karmaşık sayılar diyoruz. Karmaşık sayılar. Peki neden karmaşık? Çünkü bir reel bir de sanal kısımdan oluşuyor. Tabi aklınıza hemen şu soru gelebilir. Her reel sayı aynı zamanda bir karmaşık sayı değil midir? O şekilde ifade edemez miyiz? Örneğin bir reel sayı olan 3'ü 3 artı 0'yı olarak yazsak ne olur? Yazabilir miyiz? Tabi ki yazarız. Yani şimdi söylediğimiz gibi her reel sayı aynı zamanda bir karmaşık sayıdır. Bunu bir karmaşık sayı olarak düşünebilirsiniz. ve reel sayılar aslında karmaşık sayıların bir alt kümesidir. Aynı şekilde sanal sayılarda karmaşık sayıların bir alt kümesidir. Örneğin i sayısını 0 artı i şeklinde yazabiliriz. 0 bu karmaşık sayının reel kısmı. Yani sanal sayılarda reel sayılarda karmaşık sayıların birer alt kümesidir. Ve karmaşık sayılar reel ve sanal sayıların toplam veya farkından oluşur.